Hoş geldin Mehmet kardeşim. Hoş Haytalıyı tanıtacağım. Altında gördüğünüz şu mısır nişastasından tamamen sütten yapılmış bir muhallebi. Üstüne de şu an kendini özgü dondurmasını koyacağım. Aytalı'nın ana vatanı burası. Onca dilimleyerek başlıyorum işe. Sonra dünyanın en güzel dondurması olan Vanilyalı dondurma kendisine özgüdür. Evet, doğal, ve doğal, komiserli... tamamın doğal dondurma. Çilekli evet. İnek sütüyle yapılır. Çilekli çikolatalı dondurmalarımız var böyle. Limonlu dondurma ama Haytalıya en yakışan dondurma bu dondurma. Evet. Şöyle plastik kaşıklarım var Haytalıya kendisine özgü ve olmazsa olmazlarımızdan büyük şerbeti. Şey. Evet, içinde gül suyu, şeker, süt, muhteriyat. Bir tık gıdağ boyası var, nokta atışı yapmışız. O gül, gül suyunun pembeliğini alması için. Şöyle ben seni masana kadar yolcu edeceğim.